Allah hakkında iyi zanda bulununuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sakın sizden birisi aziz ve celil olan Allah'a güzel zanda bulunmaksızın ölmesin. Zira Allah'a güzel zanda bulunmak cennetin pahasıdır. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a güzel zanda bulunursa, cennete ulaşır. Her kim dünyaya güzel zanda bulunursa, zorluk ve sıkıntılara düşer. Allah'ın sevgilisi yine şöyle buyurdu. Allah'a güzel zanda bulunmak, Allah'a ibadettendir. Allah'ın sevgilisi, bir başka hadisi şeriflerinde büyük günahların en büyüğü Allah'a kötü zanda bulunmaktır buyurmuştur. Yine kul aziz ve celil olan Allah'a iyi zanda bulunursa Allah da ona zannı esasınca davranır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: "Rabbiniz hakkındaki zannınız sebebiyle sizleri helak etti ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldunuz." buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Sırat köprüsünün üzerinde ümmetimden birinin fırtınalı bir günde hurma ağacının kurumuş bir dalı gibi titrediğini gördüm. Bu esnada Allah'a olan güzel zanlı geldi ve titremesini ortadan kaldırdı. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kulun münezzeh olan Allah'a güzel zanlı, Allah'a olan ümidi ölçüsüncedir. Allah'a güzel tevekküde bulunuşu ise Allah'a olan etminan ve güveni ölçüsüncedir. Hz. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'a güzel zanda bulunman, Allah'tan başka hiç kimseye umut bağlamaman ve sadece günahlarından korkmandır. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, Kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki, mümin kul Allah'a güzel zanda bulunursa, Allah da ona güzel davranır. Zira Allah kerimdir. Bütün iyilikler onun elindedir. Ve mümin kulu kendisine iyi zanda bulunduğu halde, kulunun zanlının ve ümidinin aksine hareket etmekten haya eder. O halde Allah hakkında iyi zanda bulununuz ve ona yöneliniz. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Allah'a güzel zanda bulunmak, ameli halis kılmak ve Allah'ın suçmelerini bağışlayacağını ümit etmektir. Yine şöyle buyurmuştur. Eğer gücünüz yeterdi, Allah'tan korkunuzun daha şiddetli ve ona olan ümidinizin daha iyi olmasını isterseniz Korkuyla ümidi bir araya getirin. Çünkü kulun Rabbine iyi bulunması Rabbinden korkusu kadardır. İnsanların Allah hakkında en iyi bulunanları Allah'tan korkusu, en şiddetli olanlardır. Allah'ın sevgilisi, güzel zan güzel kulluktan kaynaklanır buyurmuştur. Hazreti Ali aleyhisselam Ümeyye oğullarının zulmüne işaret ederek, Şöyle buyurdu, O çağda en büyük derde uğrayanınız Allah'a güzel zamda bulunanız olur. Allah size afiyet ve selametlik verirse ona yönelin. Derde belaya uğrarsanız sabredin. Çünkü akıbet muttakilerindir.